Başak Burcu Kadının Özellikleri Başak Burcu Kadını sorumluluk sahibi, idealist, hırslı, nazik, detaycı ve hassastır. Titizdir ve en ufak ayrıntılara dikkat eden yapısıyla dikkat çeker. Evcimen yapısıyla evine çocuklarına çok düşkündür. Evine vakit ayırmaktan fazlasıyla keyif alır. Başak Burcu Kadını hoş mizacıyla dostları tarafından sevilir ve çok sayıda arkadaşı vardır. Mizah anlayışı oldukça gelişmiştir. Başak burcu kadını çalışkan ve azimlidir. Sorumluluklarını sonuna kadar yerine getirir. Başarmak için elinden gelen tüm çabayı gösterir. Pratik olması nedeniyle olaylara anında müdahale edebilmektedir. Diğer bir taraftan alıngan bir yapısı vardır. Kolayca incinebilir ve daraldığı kişiyi pardon arkadaşlar, daraldığı kişiyi hemen affetmez. Kindar değildir fakat hemen de unutamaz. Zeki Başak burcu kadını sorunları en mantıklı şekilde çözme ulaştırır. Adalet ve merhamet duygusu fazlasıyla gelişmiştir. İkili ilişkilerde sadık ve anlayışlı bir partner olur. Mükemmeliyetçidir ve ilişkisine sahip çıkar. Kendisine hayatı hoş bir biçimde sunan şefkatli ve sevecen bir erkekle ömrünün sonuna kadar mutlu olabilir. Çocukları sever ve en iyi biçimde eğitir. Hayatı kontrol edebilmek ona güven verir. Başak Burcu kadını asla pes etmez. Başak Burcu kadını çok temiz ve titizdir. Üzeni çok sever, kuralcı bir insan olduğundan formalitelere çok takar, aşırı detaycıdır. Olmazsa olmazdır detaylar onun için. Bu açıdan düzensizlikleri çok net eleştirir. Bu konuda rahat rahat kırıcı olabilir. Patron içeleri, Başak Burcu elemanlar çok dikkatli olmalıdır. Kendilerini asla ihmal etmezler, ihmali de hiç affetmezler. Başak Burcu kadınları harika anne olurlar. Çocuklarına çok vakit ayırırlar, arı gibidirler ve çok çalışırlar. İşinde çok sert ve dayanılmaz olan Başak Burcu kadını, arkadaş ortamında da çok hoş sohbet ve oldukça şanşakrak biridir der. Bu nedenle çok sevilir, eğlencelidirler, eğlendirir ve eğlenirler. Asla üşenmez, çok çalışkandırlar. İşinde çok başarılı olduğundan çok kolay zengin olur. Asla üşenmez, çok çalışkandır. Çok zeki bir kadındır, ticarette oldukça başarılıdır. Mantığını çok iyi çalıştırır. Hata oranı düşüktür. Hata yapıyorsa bilinçlice yapıyor demektir. Gafil avlanma olayı pek olmaz. Beyni diridir. Uyusa bile beyni sürekli çalışır. Gücü sever ama parayı sevmez. Parayı önemsemez, çok harcayım sevmez. Ama gücü çok sever, daima güçlü olur. Buna rağmen mütevazidir. Çok açık sözlüdür ve dobra dobradır. Neyse odur. Bunun için de yapmacıklıktan hoşlanmaz. Sır ve gizemden ise hiç hoşlanmaz. Simetri hastası tek buştur. Evet bu özelliği ile öne çıkan başaklar her yerde her şeyde bir simetri ararlar. Bir başağın evine gittiğiniz zaman her şeyi derli toplu görürsünüz. Her daim temiz bir ev simetrik düzene uygun yerleştirmiş koltuklar, yastıklar, masalar, sandalyeler ve daha incesini görürsünüz. Eğer kitaplıktan bir kitap aldıysanız yerini mutlaka ezberleyin. Çünkü başka bir yere koyduğunuz başak anında fark eder. Hızlı karar alır. Hayatlarında her şeyi net ve açık seven başaklar kararsız olamazlar. Her konuda hızlı kararlar alır ve direkt uygulamaya geçerler. Adeta görev insanı gibi davranırlar ve bu netlik onları özellikle iş hayatında çok şey kazandırır. Dikkatli oldukları için hafızaları da güçlüdür. Hiçbir şeyi unutmayan başaklar her şeyi çok detaylı incelerler. Dikkatli ve detaycı oldukları için bir yolda yürürken uçan kuşun renginden ağaç gölgesine kadar her şeyi hızlıca kavrarlar. Bir süre sonra betimlemesini isteseniz birebir anlatır ve sizi şok ederler. Onu kızdırmamaya çalışın. Siz olayı unutsanız dahi o asla unutmaz. Sabit ve monoton bir hayat. Tek düzey yaşamayı seven Başak Burcu insanları sabit bir hayatı arzular. Monotonluktan sıkılmaz. Görüştüğü arkadaşlarından tutun da çalıştığı işe kadar her şeyin düzenli gitmesini ister. Bu başkalarına sıkıcı gelse de onu rahatsız etmez. Son derece sorumluluk sahibidir. Kendi koyduğu kuralları uygulayan başaklar, kuralları fazlasıyla sevdiği için iş hayatında asla sıkılmaz. Sorumluluklarının bilincinde oldukları için de her işi doğru yerde ve doğru zamanda yerine getirir. Dakik oluşları ve bilinçli tavırları onları bu yolda ileriye doğru götürür. En mükemmeliyetçi burçtur. Ee, bu kadar takıntılı olunur da mükemmeliyetçi olunmaz mı? Hayatındaki her alanda mükemmeli arar ve genelde bu yüzden huzursuz olur. Çünkü çoğu şey planladığı gibi gitmez ve mükemmeli aramak için uğraşırken bir de detaylara takıldığı için sinirlenir. Ama yolundan asla vazgeçmez. İnatla mükemmeli bulma çabalarına devam eder. Çantalarından ıslak mendil eksik olmaz. Bir başak yanında ne olmadan yapamaz diye sorarsanız bu bellidir, ıslak mendildir. Yanlarından ayırmadıkları gibi sık sık ellerini yıkamak isteyen bu titiz burcun insanları hijyene fazlasıyla dikkat eder. Suyun yerini tutmayacağı için 5 dakika içinde iki kere ıslak mendille ellerini sildiğine şahit olmanız mümkün. Bu titizliği hayatlarının her alanında görebilirsiniz. Özellikle ofiste masanın üzerine bakmalısınız ıslak mendil mutlaka vardır. Başak Burcu Kadını Fiziksel Özellikleri Başak Burcu kadınları çok çekicidir. Ufak tefek yapıda insanlardır. Başarılı ve çok dikkatli oluşları onları ilgi çekmelerine neden olur. Bakımlıdırlar ve kendilerine yakışanı giyinmekten çok hoşlanırlar. Gözleri parlaktır ve çok dikkat çeker. Saçları bakımlı ve güzeldir. Çenesi dik yüz hatları belirgindir. Vücuda göre yüzleri daha güzeldir. Yürürken çok dikkat çekerler. Öyle ki yolda yürüdüğünde etrafındaki insanların dikkatini çekerler. Oldukça zarif ve naif görünürler. İletişimleri iyidir. Ağızları küçücüktür ve çenelerini çok açamazlar. Renk olarak en çok denizci mavisini severler ve kıyafetlerini denizci mavisinden tercih ederler. Kıyafetlerinde çiçek motiflerini tercih ederler. Ne yapar yapar kendilerine yakıştırırlar. Başak Burcu olumlu özellikleri. Aşırı sorumluluk sahibi olması, çocuklarına, evine, işine çok düşkün olması, asla yalan söylememesi, doğrucu ve doğru olması... Buna rağmen iyilik dolu bir kalbi olması, planlı ve dakik olması, ince, zarif ve kibar olması, düzenli titiz olması, başarılı olması, insanları sevmesi, eğlendirmesi, şakacı ve şen şakrak olması, iletişiminin çok iyi olması Başak Bucuk kadınının olumlu özelliklerindendir. Başak Bucuk kadınının olumsuz özellikleri Başak Bucuk kadını bazen gereğinden fazla sert olması, bir şeyi aşırı hırsı yapması, kıskançlığı, İnatçı olması, iş ortamında kırıcı olması, incitici olması, dalgın olması, buna rağmen hiç küm sinsi ve inceleyici olmasıdır. Cimri ve tutucudur. Taklımı tam takar ve zorluk problem çıkartır. Yeniliğe açık değildir. Alışkanlıklarını da kolay kolay vazgeçemez. Başak, Başak Burcu ve e, aşk arkadaşlar nasıl oluyor? Başak Burcu kadını hemen herkese güvenmez. Kolay güvenmediği için partnerini kolay kolay bulamaz. Çok inceler araştırır ama yine de hata yapma payı vardır. Evlendiği kişiyle uyum sağlarsa o evliliğe çok sadık ve fedakar bir eş olur. Erkeği kıymetini bilmezse o zaman da evliliği bitirir ve bir daha geriye bakmaz. Aslında ee, seksi bir kadındır. Ama öncelikleri o kadar çoktur ki daima bir şeyleri atlar. Geriye dönüp baktığında kendine göre o kadar çok yarım kalan hedef daha bırakmıştır ki aşk hayatı adamını bulursa çok aşırı mutlu ve huzurlu bulamasa ona cehennem olur hayat. Tam bir evlilik kadınıdır. Özgürlüğüne düşkün olsa da sağlam aile bağlarından kuvvet alır. Başak Burcu kadını nasıl erkeklerden hoşlanır? Başak Burcu kadınının partneri bir kere asla yalan söylemeyecek ve yapmacık tavırlar içerisinde olmayacak. Doğru sözlü, özü sözlü bir insanlardan olacak. Sabırsız olan beyleri sevmez ve asla yanında istemez. Tahammül oranı yüksek beyefendiler tercihidir. Kendisi eleştirir ama asla eleştirilmekten hoşlanmaz. Saygı ve erkeklerden çok hoşlanır. Başak Burcu kadınının partneri biraz daha kendinden geri planda olacak. Egosu olmayan erkeklere bayılır arkadaşlar. Başak Burcu kadını nasıl etkilenir? Temiz ve bakımlı erkeklerden etkilenir. Ağız, diş, tüm vücut bakımlı olan ve olgun erkeklerden dikkatini çekmez. Çocukça davranışlar olan erkeklerden nefret eder. Aşırı kaba erkekleri de sevmez. İkisinin ortası beyefendilerden hoşlanır. Saygılı erkek, kibar ve kadına değer veren erkek tercihidir. Maça davranışları sevmez, kendisi daha maça olur. Bu nedenle etrafında kaba adamları görmek istemez. Başak Burcu kadını nelerden hoşlanır? Temizlik ürünlerinden hoşlanır. Eleştirmekten çok hoşlanır, detaycıdır, kusur görür ve onu söylemekten çekinmez. Kaliteyi hayatının her yerinde hissetmek ister, boşa çabalamaktan, boşa vakit geçirmekten nefret eder. Nasıl hediyelerden hoşlanır? Onu parayla, pahalı eşyalarla etkileyemezsiniz. İşe yarar, kaliteli ve günlük hayatını kolaylaştıracak şeylerden çok hoşlanır. Hiçbir şeyin fiyatı ile ilgilenmez, kalitesini önemser. Başak burcu kadınıyla iyi geçinmek için düzenli olmayı öğrenmeniz gerekebilir. Eğer titiz biri değilseniz, daha düzenli bir insan olmanın yollarını araştırmalısınız. Çünkü hayatınızdaki Başak burcu kadını bu konuda çaba gösterdiğinizi görmek ister. Tek bir yanlış kelime, Başak burcu kadını çileden çıkarabilir. Oldukça hassas bir burç olan başaklarla birlikteyseniz ağzınızdan bir kelime çıkarmadan önce iki kere düşünmenizde fayda var. Öyle ki siz daha kendiniz farkında değilken başak burçları sizin vücut dilinizden üzgün olduğunuzu hissedebilir. Başak burcu kadınları ayrıca oldukça güçlü bir hafızaya sahiptirler. Bu yüzden öfke anında söylediğiniz her şeyi hatırlayacak ve aradan 6 yıl geçse bile unutmayacaklardır. Onları bazen popohlamanız Gerekir. Çünkü Başak Burcu kadını bunu kendisi için yapmaz. Başak Burcu kadını başkalarına çok önem verir. Özellikle ihtiyaçları olduğunda hep sevdiklerinden yanındadır. Ancak bazen başkalarının ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarının önüne koyar. Bu yüzden onları bol bol şımartmalısınız. Biraz Başak Burcu'na ayak uydurmanız iyi olabilir. İlişkinizde güzel bir uyum yakalamak istiyorsanız biraz Başak Burcu gibi olabilmekte fayda var. Hatta astrolojiye inanmıyorsanız bilimsel verilere göz atabilirsiniz. Başak burcu kadınını asla aldatamazsınız, aldatmamalısınız. Bu elbette her burç için geçerli. Ancak başak burcu kadının mükemmel bir aldatma dedektörüdür. Oldukça hassas oldukları için partnerlerin her hareketinden, ses tonundan, alışkanlıklarından ve değişikliklerinden bu durumu hemen anlayabilirler, sezeceklerdir. Başak burcu kadınını bazen yalnız kalmaya ihtiyacı olabilir. Başak burçlarına mensup kişiler biraz iç dünyalarına dönük bir yapıya sahiptirler. Bu yüzden eğer onlarla bir ilişki içindeyseniz onların yalnız kalma ihtiyaçlarına saygı duymanız gerekecektir. Kitap okumak ve hobileriyle ilgilenmek onlar için kendilerine zaman ayırmak açısından önemlidir. Başak Burcu kadını hiçbir şeyi yarım bırakmaz. yakın en mükemmeliyetçi burçlarından biri olan Başak kadını başladığı bir şeyi yarım bırakmaktan hiç hoşlanmaz ve onu en mükemmel bir şekilde tamamlamayı aklına koyar. Eğer bir başak kadını seviyorsanız onun küçük detayları çok zaman ayırmasına sabretmeyi öğrenmeniz gerekir. Başak burcu kadını ile birlikteyseniz iyi bir dinleyici olmayı öğrenmeniz gerekiyor. Başak burçları kadınları pek çok şey hakkında çok tutkulu olabilirler. Merkür tarafından yönetilen başak burçları hayatınızdaysa onları heyecan ve hüsran tasa gibi farklı duygularıyla baş etmeye hazır olmalısınız. Ve elbette onu sabırla dinlemeyi öğrenmeniz gerekir arkadaşlar.